Bugün 18 Temmuz 2022 Pazartesi Ay günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay sabah erken saatlerde Neptün'le kavuşacak. Duygusal hassasiyetimiz daha da artabilir. Maneviyata yönelmek, ruhsal ve sanatsal çalışmalar yapmak için değerlendirebiliriz. Uyku ihtiyacımızın artacağı günün ilk saatlerinde çok derin ve özel rüyalar görmemiz de mümkün. Ay sabah 9:42'de Merkür ve Plüton'la yaptığı uyumlu açıların ardından boşluğa girecek. Bugün Yengeç Burcundaki Güneş ve Balık Burcundaki Neptün arasındaki üçgen açıda kesinleşiyor. Su elementinin duyarlı ve hassas etkileri gün geneline yayılabilir. Çevremizde olan bitenlerin etkisinde daha fazla kalabilir, özellikle ihtiyaç sahiplerine yardım etme isteği duyabiliriz. Gün içerisinde kendimize özel zamanlar ayırmak, yalnız kalmak, enerji alanımızı dengelemek için faydalı olabilir. Ay 14-17'den itibaren Koç Burcunda ilerlemeye başlayacak öğleden sonraki saatlerde melankolik ve kararsız ruh halinden çıkabilir daha hevesli ve sabırsız hissetmeye başlayabiliriz bugün venüs ikizler burcundan ayrılıp yengeç burcuna geçecek venüs 11 ağustosa kadar yengeç burcunda ilerleyecek bu dönemde ilişkilerimizde daha duygusal ve sahiplenici olabiliriz aşk ve flörtler yerine güven arayışı ve evlilik kavramları da ön planda olabilir ev yuva aile ebeveynlerle ilgili konularda bizi mutlu edebilir